Daha önce başladığımız bir soruya kaldığımız yerden devam edelim ama önce nerede kaldığımızı hatırlayalım. Şatoya ulaşıp prensi kurtarmaya... Yok. Prensesi kurtarmaya çalışıyorduk değil mi? Prens olduğu yerde kalsın. Neyse prensesi kurtarmaya çalışıyorduk ve kaleye ulaşmak için köprüyü geçmemiz gerekiyordu. Ama köprüyü geçmek için deve verecek paramız yoktu. Dev de bize sorular sordu. Sorulara doğru cevap verirsek köprüyü geçebileceğiz, sorulara doğru cevap veremezsek dev bizi suya atacak. Neyse yüzmem var. Bir önceki videoda biraz ilerleme de kaydetmiştik. Dev'in bize verdiği ipuçlarını denklemler sistemi olarak yazmayı başarmıştık. Bu videoda bu denklemler sistemini nasıl çözeceğimizi düşüneceğiz. Çözüme ulaşmak için bir dolu farklı yol kullanabiliriz ama bu kez görsel olarak çözeceğiz. Bunların ne anlama geldiğini gözümüzde canlandıralım. Şimdi dikey eksenimize f diyelim. Bu eksende 5'leri göstereceğiz. Yatay eksende t ekseni olsun. Bu eksende de sahip olduğumuz onları göstereceğiz. Burası 500 tane 5, burası 1000 tane 5. Yatay eksen de işaretleyelim. Burası 500 tane 10, burası da 1000 tane 10. F artı t eşittir 900. Bu denklemi doğru kılan f ve t değerlerini düşüneceğiz. Eğer hiç 10 yoksa yani t eşittir 0 ise bu durumda 900 tane 5 olur. Noktamız burası. İşaretleyelim. 0.900 900 noktası. 0 tane 10 ve 900 tane 5. Ve eğer hiç 5 yoksa bu durumda 900 tane 10 olur. Yani bu nokta. 900 yüze 0. Bu denklemi geçerli kılan tüm f ve t değerleri kombinasyonları bu çizgi üzerinde yer alacak. Bu çizgi üzerinde denklemi doğru kılan pek çok nokta var. Demin bunlardan hangisine sahip olduğunu bilmiyoruz. Ama şanslıyız, ikinci bir koşul var. 5 f artı 10 t eşittir 5500. Buraya küçük bir tablo çizelim şimdi. Eğer hiç 10 yoksa, 5f eşittir 5500 olur. Yani f eşittir 1100 olur. Eğer hiç 5 yoksa, f 0 ise bu durumda 10t eşittir 5500 olur. Yani t eşittir 550 olur. 550 tane 10 olur. Bu noktaları grafiğimizde işaretleyelim. t eşittir 0 f eşittir 1100 noktası burada olacak. Burası sıfıra 1100 noktası. Bu nokta ikinci denklemi gösteren doğrunun üzerinde olacak. Diğer noktamız ise f eşittir 0, t eşittir 550. Diğer noktayı da işaretleyelim. 550'ye 0 noktası. Şimdi bu iki noktadan geçen bir doğru çizelim. Bu doğru üzerinde bulunan noktaların tümü ikinci denklemi doğru yani geçerli kılacak. Evet, düzgün bir şekilde çizelim. Düzgün çizelim ki dev bizi nehre atmasın. İkinci denklemi geçerli kılan tüm FT kombinasyonları bu doğru üzerinde yer alıyor. Peki her iki denklemi geçerli kılan F ve T değerleri nedir? Bu her iki doğrunun da üzerinde bulunan bir nokta olmalı değil mi? Bu nokta her iki doğrunun da üzerinde bulunmalı. Peki her iki doğruda da bulunan nokta hangisi? Bu nokta. Doğruların kesişimi olan bu nokta hem ilk denklemi temsil eden sarı doğrunun üzerinde hem de ikinci denklemi temsil eden mavi doğrunun üzerinde değil mi? Evet, eğer grafiği biraz daha net... Daha doğrusu çok net olarak çizmiş olsaydık grafiğe bakıp bu noktanın kaç tane f'yi yani 5'i ve kaç tane t'yi yani onu temsil ettiğini söyleyebilirdik. Göz kararı ne olduğunu bulmaya çalışalım. Burası 700 tane f ve 200 tane t gibi görünüyor. Grafikte göz kararı bulduğumuz değerlerle doğru sonuca yaklaştık mı diye bir bakalım. 700 artı 200 eşittir 900. İkinci denkleme de bakalım. 5f artı 10t eşittir 5500. 5f için 5 çarpı 700 yazabilirim. Bu 5'lerin toplam kaç tane olduğunu verecek. 3500 artı 10 çarpı t yani 10 çarpı 200. Bu da eşittir 2000. Eğer bu iki değeri toplarsak 3500 artı 2000. Eşittir gerçekten de 5.500. Yani grafikten bulduğumuz değerler doğruymuş. Şimdi deve cevabını verebiliriz. Evet, gel bakalım buraya. Dev kardeş, dev kardeş. Cebinde kaç tane 5 liralık ve 10 liralık olduğunu biliyorum. Cebinde 700 tane 5 liralık banknot ve 200 tane de 10 liralık banknot var diyebiliriz. Dev tabi matematik bilgimize hayran kalır ve köprüyü geçmemize izin verir ve artık kaledeki prensesi kurtarıp kahraman olabiliriz. Şahane.